YouTube ve Haddini Aşk Kulübü üyelerine özel videoma hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ben orada değilim o kulüplerde nasıl izleyebiliyorum bunu? Çünkü sadece bu haftalığına herkese açıyorum haftaya bakışı. Sebebi de neyi kaçırdığınızı biraz görmenizi istiyorum açıkçası. Ne yapıyoruz biz? Eğer aşağıdaki katıl tuşuna basıp YouTube'a katılırsanız veya da Haddini Aşk Kulübü'ne gelirseniz, onda linki yine aşağıda, her hafta bu videolardan bir tane size geliyor. Bunlara haftaya bakış videoları diyoruz ve makro ekonomiyi yorumlamaya, önümüzdeki haftada bizi nelerin beklediğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir de her hafta bir hisse senedinin detaylı analizini yapıyoruz. Test ile ilgili yaptığımız detaylı analizi daha evvel paylaşmıştım. Onu da bir örnek olarak görebilirsiniz. Bu bir örnek video. Umarım hoşunuza gider. Siz de kulübe katılmak istersiniz. Hazırsanız başlayalım. Haftaya bir derin bakış atalım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu hafta oldukça kritik bir hafta borsalar için. Gece haftada öyle olacak. Çünkü Perşembe ve Cuma günü Şubat ayı boyunca yaşanan düşüş trendini kırıp tekrar yukarıya doğru döndük. Ve S&P gördüğünüz gibi kritik bir eşit noktasında. Buradan ya yukarıya doğru ana trendi kıracak ve devam edecek ya da aşağıya doğru geri dönecek. Neden geçen Perşembe ve Cuma yükseldik? Çünkü Amerika'nın Atlanta Merkez Bankası Başkanı Bostick olumlu açıklamalar yaptı. Bence dedi 25 bas puanlık artışlar yeterlidir enflasyondaki yavaşlamayı görüyorum ve Veri biraz gecikmeli geliyor ama iyi yoldayız dedi. Borsalar bunun üzerine Perşembe ve Cuma günü coştular. Biliyorsunuz borsalar şu anda son derece duygusallar. Gelen bu tip açıklamalara karşı acayip tepkiler veriyorlar. Ve çok iyi iki gün yaşadık. Özellikle Cuma harikaydı. Peki bu hafta neler olacak? Boston açıklamalarının içi dolacak mı? Yoksa bizi kritik gelişmeler bekliyor? Hangi veriler gelecek bir ona bakalım. Şu anda ekranda gördüğünüz endekse Fear and Greed Endeksi deniyor. Yani korku ve hırs endeksi. İbre sol tarafa doğru gittikçe insanlar ekstrem korku halindeler borsadan uzak duruyorlar. Sağ tarafa doğru gittikçe de ekstrem hırslılar yani acayip para gün düşünüp deli gibi yatırım yapıyorlar. Geçen evet. sene boyunca hep sol taraftaydı ibre. Bu yılın başına itibaren sağa doğru gitti ve şu anda enteresan bir yerdeyiz. Neutral yani nötrün sağına doğru geldi ibre. Yani her an hırsa ve ekstrem hırsa doğru gidebilir. Bu haftanın verileri bunun nereye doğru gittiğini belirliyor olacak. Amerikan borsalarla ilgili benim yakından takip ettiğim bir başka endeks var. VIX endeksi. VIX endeksi de borsalardaki volatiliteyi yani öngörülemez ani dönüşümleri ölçmeye çalışan bir endeks. Onda da aşağıya doğru giriş görüyoruz. Yani borsanın teknikleri bize diyor ki S&P aslında yükselmeye hazır. Trendline'ı kırmak üzere. Piyasanın genel duygusal hali hırsa yaklaşıyor. Bir yandan da VIX endeksi geriye gidiyor. Bu da bizim için olumlu. Çünkü VIX düşükse borsaya olan güven arttı demektir. Tüm bunlar olumlu. Ama bu hafta ve gelecek hafta açıklanacak bazı veriler ve bir yandan da FED Başkanı Powell'ın bu hafta Amerikan Kongresi'ne hesap vereceği bir konuşma yapıyor olması piyasaları yine de endişelendiriyor. Bu endişeyi ölçmenin de bir yolu var. Forward Implicit Volatility Timeline. Ne demek bu? İleriye yönelik olarak piyasalardaki volatilitenin yani aşırı hareketliliğin nasıl değişeceği konusundaki beklentiler. Bakın burada 4 tane enteresan tarih var. Bu volatilitenin çok yükseleceğini düşünüldüğü. Bunlardan bir tanesi Powell'ın konuşma günü 7 Mart'a denk geliyor. Bir tanesi yine bu haftaya sıcak olan... İstihdam açıklaması 10 Mart'ta. Çünkü biliyorsunuz istihdam yüksek çıktıkça bunun enflasyonu tetikleyebileceği düşünüyor. Ve piyasalar bundan korkuyorlar. 14 Mart'ta CPI yani TÜFE endeksi, enflasyon endeksi geliyor. Ve 22 Mart'ta da ne var? FOMC var. Yani Amerika Merkez Bankası'nın para komitesi toplanıyor ve yeni faiz oranı açıklıyor. Volatilite de daha sonra düşüş bekleniyor. Bunlar nasıl hesaplanıyor derseniz, bütün yatırımcılar böyle özel günler için kendini güvenceye almak adına hedge opsiyonları satın alıyorlar. Yani diyor ki o gün borsanın düşeceğine oynuyorum ben diyor ve gidip bu opsiyonu satın alıyor. İşte baktığımızda bu 4 tane tarihte çok sayıda hedge opsiyonu satın alınmış durumda. Bu da borsa oyuncularının bu tarihlerden korktuğunu ve ani dönüşümlerini yaşanabileceğini Gösteriyor. Peki şimdi gelelim bu tarihlerde neler oluyor, neden önemli, Onu detayına bakalım. En önemlilerden bir tanesi 7 Mart'taki Powell konuşması. Powell kongreye Merkez Bankası olarak neler yaptıklarını, enflasyon nasıl mücadele ettiklerini anlatıyor olacak. Bir yandan kongre var, kongre de burada bastırıyor. Geçen sene mesela Elizabeth Warren milletvekillerinden bir tanesi çok bastırmıştı Powell'a ne yapıyorsunuz siz diye. Ve orada Powell'ın piyasayı korkacak bazı mesajlar vermesinden endişe ediliyor. Powell konuşması bu. Ayının 26'sında payroll data yani istihdam verisi geliyor. İstihdam verisi o. Ayında belki hatırlıyorsunuzdur çok yüksek gelmişti. Belkilerin iki katı daha yüksek istihdam açıldığı, yeni pozisyon açıldığı görülmüştü ve piyasaları o korkutmuştu. Bunun üzerine biraz konuşacağız çünkü burada aslında veri hatası olduğunu düşünüyorum ben. Ve yeni açıklanan bir raporda bu verin hatalı olduğuna dair, daha doğrusu istatistik hesaplama yöntemlerinden dolayı bizim yanıtla dair çok önemli ipuçları var. Buna biraz sonra geleceğiz. Ama bugünden insanlar korkuyorlar ve istatistik hatalarla beraber yine burada güçlü bir istihdam raporu gelmesinden korkuluyor. Güçlü istihdam raporu bizim için kötü. Ayın 14'ünde... 14 Mart'ta da TÜFE gelecek. Bu tabii çok önemli bir gün. Çünkü unutmayın Ocak ayı TÜFE'sinde yükseliş vardı. Şubat ayında da TÜFE yükseliyorsa bu Amerika'da enflasyon tekrar yükseliş trendine girdiğini gösterir. O bizi perişan eder. Çok ciddi korku var. Bu veriyi aldıktan sonra 22 Mart'ta bu sefer Amerikan Merkez Bankası'nın Para komitesi üyelerinin toplantısı bekleyeceğiz. Para komitesi tabii neye bakacak? 14 Mart'ta yayınlanan enflasyon endeksine bakacak. Eğer orada aşağıya doğru düşüşün geri geldiği görülürse muhtemelen 25 bas puan ve iyimser güvercin bir havayla karşılaşacağız. Eğer endeks yüksekse bu sefer de tam tersine 50 bas puanlık bir belki faiz artışı ve üzerine de biraz korkutucu bir öngörü geliyor olacak. Ben kendi tahminlerimi söyleyeyim. Powell'ın bu 7 Mart konuşmasından ben pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yeni bir açıklama yapmayacaktır orada diye inanıyorum. Piyasalar o günü biraz ...heyecanla geçirir ama sonunda yine düz giderler... İstihdam verisi yüksek gelecek ama bu istihdam verisinin yüksekliği artık tartışılıyor. Yani şöyle düşünmeniz lazım. Amerika'da bu kadar faizler yükseltilmiş durumda. Nasıl olur da beklenenin iki katı üzeri pozisyon bir Ocak ayında? Neden açılmış? İsterseniz ki hata var orada geleceğiz biraz sonra ama bunun şüpheyle bakanların sayısı artıyor ve çok sayıda rapor yayınlanıyor bundan ilgili. Belki öyle aşırı bir şey gelirse piyasada oynar ama insanlar yine şüpheli bakarlar. 14 Mart'ta açıklanacak enflasyonu öngörmek imkansız ve sık sık da yanılıyorum ben de bu konularda. Ama ben tahminim tekrar düze dönüştürüz ve aşağıya doğru düşüş eğilimine gidiyor olacağız çünkü bu kadar yüksek faizle enflasyon yüksek kalması mümkün değil Ocak ayının hem istatistik gibi bir hata olduğunu düşünüyorum hem de bu işte yeni yıla geçmenin bir takım etkileri olduğunu tahmin ediyorum. Ama göreceğiz. Eh, Amerikan Merkez Bankası toplantısı sonucu tahmin etmek çok zor değil. O tamamen bu istatistikin açıklanmasından sonra gelecek. Amerikan borsaları açıklanan verilere çok duyarlı. Algoritmalar derhal devreye giriyor. Hele o enflasyon beklenir biraz üstünde gelsin kıyametler kopuyor. İstihdam verisi biraz yüksek gelsin yine kıyametler kopuyor. Peki bu veriler doğru mu? Şimdi burası biraz enteresan. Ocak ayında Amerika'da mevsimsel düzeltme yapılıyor istatistiklere. Amerika'da da bizim TÜİK'imiz gibi bir kurum var bu açıklamaları yapan. Ve istatistiki olarak sunduklarının anlamlı olması... ...mevsimsel etkilerden ayıklanması için böyle bir düzeltme yapıyorlar. Ocak ayındaki düzeltme çok ilginç sonuçlar doğurmuş. Aslında baktığımızda Ocak ayında... Aralık ayına göre iki buçuk milyon pozisyon azalması var. Gerçek rakam bu. Yani payroll dediğimiz işte bordolu eleman sayısında iki buçuk milyonluk azalma var. Fakat mevsimsel düzeltme sonrasıki beklenti üç milyonluk istihdam azalması. Sadece iki buçuk milyonluk azalma olunca 500 binlik sanki istihdam artışı varmış gibi raporlanıyor. Bunu çok iyi anlaması istiyorum. İstihdam azalıyor. İki buçuk milyon kişilik azalma var. Fakat beklenti 3 milyon olduğu için ve o beklenti tamamen istesiki bir hesaplama sonucunda oluşuyor. Sanki istihdamda artış var gibi görüyoruz. Yok öyle bir durum. İstihdam geriye doğru gidiyor. Bunu piyasalar yavaş yavaş anlıyor. Bunun ilgili çok rapor yayınlanıyor. Ve istatistik kurumunun raporlama mantığını değiştirmesi isteniyor. Çünkü COVID döneminde bütün mantıklar alt üst oldu, her şey tepe tepetaklı oldu. Hala bu tip düzeltmelerin yapılmasını hatalı buluyor piyasa. ikinci bir entesan veri. Dendi ki perakende satışlarda, Ocak ayında %3'lük yükseliş var, işte tüketici hala kuvvetli, işler çok iyi gidiyor vesaire. Durum pek öyle değil ama. İstatistik bürosunun mevsimsel düzeltme mantığında, Ocak ayı satışları aralığın %20 kadar altında oluyor. Neden? Çünkü Ocak ayında yılbaşı hediyesi alışveriş yok. Fakat bu sene düşüş %16.2 olmuş. Yükselme yok. Bir önceki aya göre düşüş %16.2. Fakat istetisi ki olarak %20 olması gerekiyormuş. O yüzden %3'ün üzerine perakende de artış var gibi gösteriliyor. Vallahi bu mantık kafanızı yatıyor mu yatmıyor mu bilmiyorum ama benim temelde baktığım şey düşüş. Devam ediyor satışlarda. Satışta düşte ne ediyor olması da temelde enflasyonu geriye doğru getirecek bir meseledir. Yine istatistikler ne kadar yanıltıcı olabileceğini anlamak adına Amerika'da hafif kamyon, yani kamyonet, pickup satışlarına bir bakalım. Yapılan açıklamada %17'lik artış var gözüküyordu. Fakat Morgan Stanley diyor ki gerçek satışlarda %18.6'lık düşüş var. O %17'lik artış yine sadece bir mevsimsel düzeltme etkisidir. Yani diyebilirsiniz ki ya koskoca Amerika Birleşik Devletleri böyle hatalar yapar mı? Yapabilir. Çünkü maalesef kamu kuruluşları değişime çok zor adapte oluyorlar ve Covid'in yarattığı sert değişimlerin istatistikli modelleri nasıl yansıyacak konusunda tartışmalar hala sürüyor. Size küçücük bir veri vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük kurumların girişlerindeki o güvenlik sistemlerine hizmet veren bir yazılım firması diyor ki, ofislere giriş oranında COVID öncesine göre %50'lik azalma var. Şimdi bu neyi gösterir? Çalışma hayatının kökten değiştiğini gösterir. Pek çok insan evden çalışıyor, birden fazla iş yapıyor. İslam verileri bundan dolayı sapıtıyorlar ama eğer FED biraz uyanıksa FED'in şunu görüyor olması lazım. Hayır bu veriler doğru değil. Çünkü pratik olarak geleceğe yönelik verilere baktığımızda aslında pek çok şey, enflasyonun ser şekilde düştüğünü, istihdamın azaldığını, satışların gerildiğini gösteriyor. Bu aldatıcı verilere göre hareket etmememiz lazım çünkü aksi takdirde ekonomiyi tamamen durdurabiliriz. Tabii FED bu kadar mantıklı davranacak mı yoksa verilere bakıp kararlar verecek onu önümüzdeki hafta anlayacağız. Umarım bugün anlattıklarım ilginizi çekmiştir. İlginizi çekmişse bir like süper olur. Soru ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Her zamanki gibi mümkün olunca cevap vermeye çalışacağım. Ve unutmayın normalde bu yayın sadece YouTube kanal üyelerime ve haddini aşk kulübü üyelerine açık. Fakat bu kez de herkes ayarlansın bir görün neler yapıyoruz diye bir örnek olsun diye paylaştım sizlerle. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Umarım yatırımlarınız süper ilgiler. Sevgiyle kalın hoşça kalın, Görüşmek üzere.